Selam Başak Arkadaşlarım Şengül'ün e, Sihirli Falları kanalına hoş geldiniz Sevgili Başaklar nasılsınız iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir sevgili arkadaşlarım. Sizler için her zaman aylık çekiyordum. Bir kere de dedim şöyle bir yıllık yapayım. 2020 yılında benim sevgili Başak arkadaşlarımın istekleri gerçekleşecek mi? tam bilemem hayalleriniz istekleriniz nelerdir? Bir insanın hayalinde temeli ihtiyaçlarımız neymiş? Hayaldeki temeli ihtiyaçlar sevgili arkadaşlarım. Onları kafama göre buraya yazdım ve bunların açılımını yapacağım sizler için. Sevgili Başak arkadaşlarımın 2020 yılında istekleri gerçekleşecek miymiş? Hadi bakalım. Tabi bu arada hafiften kartlarımı karıştırırken sizleri Çayfalı Aşk Hayatınız kanalıma bekliyorum. Oranın da yüklemeleri yapılacak. Buranın işini hallettikten sonra orada da sizler için yıllık olarak... Aşk hayatındaki istekleriniz gerçekleşecek mi? Çay falına davet ediyorum sizleri sevgili arkadaşlarım. Onların açılımıyla karşı karşıya kalacaksınız. Çay falı aşk hayatınız kanalım ve burası bir de ben. Başka da yok sevgili arkadaşlarım. Evet sevgili başak arkadaşlarım. Buraya ne yazmışım? Başlangıcı aşk değil mi? Temel ihtiyacımız benim sevgili As, e, sevgili aslan demedim inşallah sevgili başak arkadaşlarım hemen aslandan geçtiğim için o kadar oluyor sevgili arkadaşlarım sevgili başaklarımızın aşk hayatı nasıl olacak belki de hayaliniz 2020 yılında şöyle Leyla Mecnun aşkı deriz yani sevgili arkadaşlar böyle bir aşk yaşamak veya tadmak var mı böyle bir şey kaderinizde işte bu direkt olarak iyi niyet doyum var çok güzel İletişim var wow. Aşk kokları geliyor Sevgili Başaklar Çok güzel Evet, Geriye bakış bile yapıyorsunuz Sevgili Başaklar Geriye bakış yapacaktım Bu bütün Başaklar mı Bazı Başak arkadaşlarım Gayetinde Ocak itibariyle iyi niyet doyum aman Allah'ım Kendini aşk içinde hissederken Bazı Başak arkadaşlarım Geriye bakış yapacaklar Ve geriye bakış yaparken de bir şeylerden de pek memnun da olmayacaklar. Bu kartımız memnuniyetsizlikten söz eder. Bu da şöyle der aşk hayatında sevgili başaklar, güzel insanlar, bereketli başaklarım benim. Ah kayıptayım ben. Ben ne kadar talihsizim der. Bazı başak arkadaşlarım kendini bu şekilde hissedebilirler. Bir bakalım bu gidişat nereye gidiyor? Aşk hayatınızda biraz dengenizi kaydırabilir. Evet sevgili arkadaşlarım yoğun duygular hissetmenize kendinizi bir miktar buradaki arkadaşım buradakiler tamam yukarıdakiler o süper buradaki arkadaşım kendini bir miktar tabii ki kayıp da hissediyor kendini talihsiz hissediyor aşk hayatında işte bu daha sonra çekiyorsun kendine nasıl çekiyorsun sorumluluk alarak kartımız sorumluluk kartıdır sevgili arkadaşlarım çünkü kaybetmek istemiyor buradaki arkadaşımız kaybetmek istemiyor az önce gösterdim ağlama pozisyonunu karşı partner sevgiliniz olabilir eski eşiniz olabilir ya da mevcuttaki sevgiliniz veya yeni tanıştığınız kişiler ne yapıyorsunuz bir şeyleri kendinize çekeceksiniz karşı partneri kendinize çekeceksiniz sorumluluk alarak yapacaksınız bunu çünkü başka çaresi yok değil mi sevgili başak arkadaşlarım sizde böyle bir süreç bekliyor Tamam güzel sonuçta bir şeyler olacak canlanma gelecek evliliğe doğru gidebilirsiniz birbirinizle mısınız aşk hayatında o da çok güzel. Şimdi 2020 yılı içinde tabii ki bekar olabilirsiniz sevgili arkadaşlarım ya da sevgiliniz var da evlilik hayal ediyorsunuz 2020 yılında ben evlenecek miyim keşke evlensem diye hayal kuran sevgili başak arkadaşım size evlilik var mı bakalım mı? Bakalım evlilik isteyenlere hmm, doğru yoldasın aslında doğru şeyler düşünüyorsun diyor kartım ama burada bir bandaj durumu var sevgili arkadaşlarım çünkü sorumluluk var bakın bunun için diyor kendini ispatlaman lazım karşı tarafta size kendini ispatlamak için mücadele edebilir sorumluluk alabilir diyor ve aynı şekliyle de siz istediğiniz kişiyle evlilik hayatını sürdürebilmek için Sorumluluk alabilirsiniz sevgili başaklar çünkü evliliğe bakıyorum sorumluluk almadan evlilik olmuyor değil mi bunun için ne yapıyoruz hedef belirleyeceğiz bir anda atlamayacağız bazı şeyleri askıya alabiliriz askıya aldığımız takdirde dinleneceğiz şöyle sağlıklı kararlar alıp şanslı yere doğru gitmekten söz eder bu kartımız sevgili Başak arkadaşlarım için işte bu güneş gibi parlayacaksın bunlar yapıldığı takdirde uzun vadeli güçlü adımlar atacağınız evlilikler gerçekleşecekmiş 2020 yılı içinde hayatınızda çok güzel geldi şimdi araba hayal eden 2020 yılında araba hayal eden sevgili başak arkadaşlarım başlarda biraz sıkıntı olabilir Ocak Şubat aylarına bakmayalım daha sonra bakın Paylaşım geliyor. Birileri elinizden tutacak sevgili arkadaşlarım. Başarı gelecek. Araç isteyen, araba isteyen sevgili başak arkadaşlarım için tutuculuk geliyor. Bir şekilde kıyıda köşede bir şeyleriniz de var yani bir şeyler var sevgili arkadaşlarım. Risk alacaksınız. Neyin riski bu? Kredi çekeceksiniz bir şekilde ya da patrondan yardım isteyeceksiniz ben kredi çekeceğim bana yardım eli uzat veya bana zam yap gibi ya da aile büyüklerinizden dost bildiklerinizden bazı başak arkadaşlarıma bu konuda bu insanlar sırt dönüyor sevgili arkadaşlarım bunu da belirtmek durumundayım sırt döndüğü takdirde benim sevgili başak arkadaşım da burada üzüntü duyuyor istediği aracı almasına bu kişiler kişi ya da kişiler pek sıcak bakmıyorlar ama bazılarınıza bakacaklar çünkü Zatı görüyorsunuz Değnekler de insan Değneğin birinin elinden tuttu Diğerine sırtını döndü Sırtına döndüğü Arkadaşımız şu anda hafif çaplı Ağlıyor sırtını dönmediği Kişiler ise başarıya doğru gidiyor Bakalım bakalım Sevgili başak arkadaşlarım Çünkü herkes bir değil değil mi Herkesin hayatı kaderi bir değil Etki altındasınız Etki altında olduğunuz için o aracı da ısrarla istediğiniz için baya bir mücadele ispat sizi bekliyor kendinizi ispatlamanız lazım o aracı alabilmeniz için yardımları destekleri kendinize çekmeniz için baya bir ispat olayı bekliyor sizleri sevgili başaklar ardından hmm, bunu başarırsan işte bu. Aracına kavuşacaksın sevgili başak arkadaşım. Doyum gelecek hadi bakalım. Bunu yaptığım takdirde. Şimdi 2020 yılında ev isteyen kiradasınızdır veya aile büyüklerinizle yaşıyorsunuz veya bir yakınlarınızın yanındasınız. Bir şekilde sokakta değilsiniz değil mi sevgili arkadaşlarım. Ama velakin size ait eviniz yok. Ev hayaliniz var. Buraya da ev yazdım. 2020 yılında ev isteyen sevgili başak arkadaşım ev sahibi oluyor mu? Direkt olarak yenilenme ile giriyor. Geçmişteki ya olumsuz düşüncelerini ya da ısrarla ev isteme düşüncelerini 1 Ocak itibariyle burada bir bitirme durumu var. Ondan sonra da kalben ister istemez burada bir üzüntü duyuyor. Benim başak arkadaşım değil mi? Hafif kalpten dışarısı bilmiyor bunu. Ardından bekliyor. Evet. Annem babam bana yardım etse örneğin patronum yardım etse veya eşim benimle bir olsa da ortak bir şekilde şöyle risk alsak da kredi çekip ev alsak bayram sevinci yaşasak diyen başak arkadaşlarım var. Ardından mücadele doğuşa doğru gideceksiniz bakın doğuşa doğru kurtuluşa doğru gideceksiniz. Yalnız mücadele istiyor sevgili başak arkadaşlarım mücadele üstüne mücadele geldi mücadeleyi yapacaksınız yalnız çok da fırsatlar yakalayacaksınız sevgili arkadaşlarım çok fırsatlar yakalayacaksınız ama kredi çekmek için ama ev almak için ama aile büyüklerinizden yardım istemek ya da patronunuzdan dost bildiklerinizden bayağı bir fırsatlar elinize geçecek sizin bununla alakalı 2020 yılı içinde buyurun gördünüz mü sürekliliği görün son derecede dikkatli olacaksınız size yardım elleri uzanacak bir şekilde uzanacak size yardım eli uzatan kişilerin de sıkıntıları var bakın bu insan dimdik ayakta değil bir taraftan da belini tutuyor da ayakta zor duruyor ama ve lakin size bir şekilde bir yardım eli uzanacak ev isteyen arkadaşlarım için güzel o da çok güzel geldi şimdi 2020 yılı içinde iş hayal eden zaten işiniz var öyle farz edelim sevgili maşaklar işiniz var ama daha sağlam daha iyi sizi daha güzel yaşatacak işi hayal ediyorsun böyle bir işe başvuracaksın 2020 yılında bu işten size gel diyecekler mi böyle bir iş hayatında cereyan edecek mi gerçekleşecek mi Oo, çok güzel planlıyız programlıyız değil mi sevgili başak arkadaşlarım bir şeyleri de askıya alıyorsun bakın o işi de sıkı sıkı da istiyorsun planlısın bir yerde bir şeyleri bazı sıkıntılar askıya alıyorsun sıkı sıkı da o işi tutmaya çalışıyorsun ben bu işi istiyorum tamam evet güzel kardeşim tamamdır güven var en azından kendinize güveneceksiniz kendine güvendiğin için sevgili başak arkadaşım türlü türlü yollar arayacaksın yani İş başvurularını çok yapabilirsin tabi canım isteyenin bir yüzü demişler öyle zaten tek yere başvuru yapmayacaksın bu görmüş olduğun çizginin hepsine başvuracaksın ki artık hangisi olursa olsun hesabı değil mi sevgili başak arkadaşım Siz de kendinize güvenerek bakın farklı yollar deneyeceksiniz farklı farklı yerlere iş başvuruları yapacaksınız çok güzel işte bu geldi köklü kuruluş geldi bayram sevinci sizin o iş başvurusu yaptığınız tabi hepsi değil sizin kaderinizde olan sizi arayacak onunla köklü kuruluş yapıp bayram sevinci yaşayacaksınız sevgili başaklar hadi bakalım o da çok güzel geldi son olarak barışlar yazmışım anne babanızla kırgınlığınız olabilir kaynana kayınpederle kırgınlıklarınız kardeşler komşular patronunuzla iş arkadaşlarınız dost bildikleriniz eski eş eski sevgili efendim hepsi içinde dahil olmak üzere küs olduğunuz kişilerle 2020 yılında barışlar var mı bir de onlara bakalım öyle bir şey aklıma geldi sevgili arkadaşlarım şöyle bir bakalım Başak Burcu arkadaşlarımın küslerinde barış var mı bir yenilenme var bir dikkatlilik var yeniden bir doğuş olayı var yani geçmişin olumsuzluğunu bir şekilde bitiriyorsunuz ortak noktada bir doğuş var tamam tekrar ben yaratmışım tekrar yeni bir şengül yarattım ben şu an öyle farz edelim tamam nereye doğru gidiyor güzel haberleşmeler var güzel geçmiş bitmiş geçmiş bitiyor gelecekteki gördüğünüz gibi güneş güneş sizi bekliyor sevgili arkadaşlarım bir iletişim hali var sizde hmm, kadersel olarak işte bu işte bu küslerin barışı demektir Kadersel olarak barışlar geliyor sizlere. Sevgili Maşaklar sizde çok böyle bambaşka bir barışlar çıktı. Bakacağız şimdi bu iletişim de nedir aman Allah'ım. Bu iletişim kepazeliği derler bizde. Bu nedir Allah aşkına? Okları görün, iletişim, küslerin barışı, ilişkileri düzeltmek kadersel olarak barışacakmışsınız. Çünkü o barış sizin kaderinizde varmış. Aman Allah'ım şimdi bunu anladık. Bunu anladık da barışmak için can atan siz misiniz? Karşı taraf mı? Buna bakalım sevgili Maşak arkadaşlarım. Ona bakmazsam olmaz. Sizin göreceğiniz açıya. Aaa. Hem kadersel olarak birbirinize bayılıyorsunuz. Hem de kadersel olarak karşı taraf bağlı. Birisi bağlamış köşeye bırakmış onu. Kıpırdayamıyor. Sizse korku endişe. Durun bakalım. Hımm. Bu biraz bizi uzatacak. Karşı taraf yine sıkıntılı. Evet. Doğru yargı yapmaya çalışıyorsunuz sevgili Başaklar. Karşı taraf kabule geçmiş. Siz sürpriz, evet, siz sürpriz yapacaksınız sevgili Başak arkadaşlarım. Siz barışmak isteyeceksiniz karşı tarafla. Karşı taraf gördüğünüz gibi deminden beri açıyorum. Kader sizin ben elim kolum bağlı benim. Adım atamıyorum ben gibi halve Vaziyet durumu içinde bakın siz sürprizler yapacaksınız karşı tarafa barışmak için. Çünkü bir hayal kırıklığı, bir pişmanlık durumu var. Tekrar o insanın elinden tutmak isteyeceksiniz. O insana destek vermek isteyeceksiniz. Yani şunu söyleyeyim çoğunluğunuz, yetmişiniz siz yapacaksınız göstermektedir. Bakın arayış içindesiniz sevgili arkadaşlarım. Çünkü o insanlardan mahrum kaldığınızı düşünüyorsunuz sevgili Başak arkadaşlarım karşı tarafta tamam olabilir diyor bakın sürpriz bekliyor sizden de sürpriz bekliyor size de sürpriz yapabilir bu insanlar yani sadece sevgili olarak bakmıyorum hepsi içinde dahil olmak üzere küs olduğunuz kişiler siz diyeceksiniz ki ortak noktada anlaşalım birbirimizi destekleyelim veya birbirimize destek verelim evet gördüğünüz gibi sevgili arkadaşlarım %70 siz barışı isteyeceksiniz. %30'u da karşı tarafın sizinle barışmak isteyecek böyle bir durum ortaya çıkmışlar ama öyle ama böyle bir şekilde barışlar var yani süper derecede var ne diyormuş meleğin sevgi yolunu diyor 12 aylık süreçte size verilen mesaj sevgi yolla başak senin sevgin karanlığı aydınlatacak kalplere sevgi tohumlara ekecek ve o sevginin pembe gülleri senin için açacak veya karşı partnerleriniz için açacak hiç fark etmiyor efendim sizler için sevgi sevgi sevgi sizlere de sevgi veriyor evren evet sevgili başak arkadaşlarım bereketli başaklarım benim bu açılımımızın sonuna geldik tekrar sizleri çay falı aşk hayatınız kanalıma bekliyorum sevgili arkadaşlarım çay falı aşk hayatınız kanalıma bekliyorum buraya bekliyorum benim oldum her yere ben sevgili başaklarımı bekliyorum sevgili arkadaşlarım bu açılımımız sonlanmıştır Sizleri seviyorum, sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Bir sonraki açılımlarımda tekrar görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun, hoşçakalın, her şey gönlünüzce olsun. Sizlere kocaman öpücükler gönderiyorum. Hadi bay diyorum.